Bu ifadeyi çarparak sadeleştirmemiz isteniyor. İki tane binomu çarpacağız. x kare eksi kök 6 çarpı x kare artı kök 2. Bunu yapmanın çeşitli yolları var. Önce düşünerek çözeceğiz. Sonra da daha kısa ama biraz ezberleme gerektiren bir yöntemle çözeceğiz. Eğer a çarpı x artı y gibi bir ifade olsaydı, bunu dağılma özelliğini kullanarak a x artı ay olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. A'yı ilk parantezdeki ifade olarak, yani x kare eksi kök 6 olarak düşünürseniz ve a artı y y'i de ikinci parantez gibi düşünürseniz, dağılma özelliğini kullanabiliriz. İlk parantezi bu terime ve bu terime dağıtacağız. X kare eksi kök 6 çarpı bu terim, x kare artı aslında değişik bir şey yapmıyoruz. Aynı buradaki gibi dağılma özelliğini kullanıyoruz. Artı dedik, x kare eksi kök 6 çarpı kök 2. Şimdi yine aynı şekilde dağılma özelliğini kullanarak x kareyi buradaki terimlere ve kök 2'yi buradaki terimlere dağıtacağız. Tamamen burada yaptığımızın aynısı. x artı y çarpı a olarak yazsaydık bu hala ax artı ay'ye eşit olurdu. Sadece çarpma işlemindeki terimlerin sırasını değiştirdik. Sağ taraftan dağıtıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bunu yaparsak, x kare çarpı x kare, bu x üzeri 4 eder, eksi x kare çarpı kök 6, artı x kare çarpı kök 2, eksi kök 2 çarpı kök 6. Bunu kenarda yapalım. Kök 2 çarpı, kök 2 çarpı, kök 6 eşittir, kök 12. Burası da eksi kök 12. Şimdi bu ifadeyi nasıl sadeleştirebiliriz düşünelim. Burada x kare ve x kare var. Bir şey çarpı x kare ve yine bir şey çarpı x kare olarak düşünebilirsiniz. İsterseniz burayı x kare çarpı kök 2 eksi kök 6 olarak sadeleştirebilirsiniz. Eğer isterseniz kök 12'yi de kök 3 çarpı kök 4 olarak düşünebiliriz. Ve kök 4 de 2'ye eşittir. Yani kök 12 yerine 2 kök 3 yazabiliriz. İfademizde bir de başta x üzeri 4 olacak. Eğer bunu dağıtırsanız buna ulaşırsınız. Hangisinin daha sadeleşmiş durumda olduğunun kararını size bırakıyorum. Buraya kadar özel veya değişik bir şey yapmadık sadece dağılma özelliğini iki kez kullandık. Bazen iki terimli iki parantezin çarpımı için idi istendiğini duymuş olabilirsiniz. Bu şunu ifade eder. İyi, önce ilk terimleri çarpın. Bununla bunu. x kare çarpı x kare, x üzeri 4 eder. D, daha sonra dıştaki terimleri çarpın, yani bu ve bu. Dıştaki terimler x kare ve kök 2. Bunlar pozitif. Yani artı kök 2, x kare i Daha sonra içteki terimleri çarpıyorsunuz. Bunu ezberleyip kullanmayı niçin sevmediğimi herhalde anladınız. Sadece harfleri hatırlayıp gerekeni yapıyorum. Kök 6 çarpı x kare Ve s Daha sonra da son terimleri çarpıyorsunuz. Kök 6 çarpı kök 2 Ve bunun da kök 12 olduğunu biliyoruz. Eksi kök 12 İsterseniz bunu da aklınızda tutabilirsiniz, idisi. Bu kısaltmada dağılma özelliğinin iki kez uygulanmasından çıkıyor. Hepsi bu.